7x artı 9'un kare kökünün integralini alıyoruz. Size ilk sorum şu, burada yerine koyma yöntemini uygulayabilir miyiz? Bu soruya baktığımızda u eşittir 7x artı 9 demek istiyoruz. Ama bu ifadenin türevini herhangi bir yerde görüyor muyum? Eğer u eşittir 7x artı 9 dersek, u'nun x'e göre türevi ne olur? u'nun x'e göre türevi 7'dir. 7x'in türevi 7, 9'un türevi de 0. Peki burada 7 görüyor muyuz? Görmüyoruz. İntegralin değerini değiştirmeden buraya nasıl 7 koyabiliriz? İntegral alırken gördüğümüz çok güzel bir sonuç skalerleri integralin dışına alabilmemizdi. Şöyle bir hatırlayacak olursak a skaleri çarpı f(x) dx'in integrali eşittir a çarpı integral f(x) dx. Yani skalerle fonksiyonun çarpımının integrali eşittir skaler çarpı fonksiyonun integrali. Bunu şuraya yazayım. Buna göre içinde 7 olan bir ifade ile integrali çarpıp bölebilir miyiz? Evet, 7 ile çarpıp bölebiliriz. Orjinal integrali tekrardan yazayım. Orjinal integrali 1 bölü 7 çarpı 7 çarpı 7x artı 9'un karekökü d x'in integrali olarak yazabiliriz. İstersek 1 bölü 7'yi dışarı alırız. Böyle yapmak zorunda değiliz ama bunu 1 bölü 7 çarpı 7 çarpı karekök 7 x artı 9 d x'in integrali olarak yazabiliriz. Şimdi u eşittir 7 x artı 9 dersek bunun türevini görüyor muyuz? Tabii ki. Diferansiyel şekline yazmak istersek, du eşittir 7 çarpı dx deriz. Du eşittir 7 çarpı dx. Buradaki kısım du'ya eşit. u da 7x artı 9 olacak. Bu u olarak belirttiğimiz ifade. Şimdi tüm integrali u cinsinden yazalım. 1 bölü 7 Çarpı, buradaki 7'yi arkaya yazacağım, böylece karekök u du'nun integrali diyebiliriz. 7 çarpı dx eşittir du. Bunu u üzeri 1 bölü 2 olarak yazabiliriz. Böylece kuvvet kuralının tersini daha kolay uygularım. Bunu 1 bölü 7 çarpı u üzeri 1 bölü 2 du'nun integrali olarak yazabiliriz. Peki u üzeri 1 bölü 2'nin ters türevi nedir? u'nun üstünü 1 artırırız. Öndeki 1 bölü 7'yi unutmayalım. Yani 1 bölü 7 çarpı u üzeri 3 bölü 2. 1 bölü 2 artı 1 eşittir 1 tam 1 bölü 2 veya 3 bölü 2. Ve bu yeni ifadeyi 3 bölü 2'nin çarpmaya göre tersiyle çarpıyoruz. O da 2 bölü 3'tür. Bunu 1 bölü 7 ile çarpıyoruz ve artı c sabitini şuraya ekliyoruz. İstersek 1 bölü 7'yi dağıtabiliriz. Yani 1 bölü 7 çarpı 2 bölü 3 eşittir. 2 bölü 21, u üzeri 3 bölü 2. Ve 1 bölü 7 çarpı bir sabit. Bu da başka bir sabittir. Buna c1 diyelim, şuna da c2 diyebiliriz. Cevabımız u cinsinden olduğu için, u yerine x'li ifadeyi koymamız gerekiyor. 2 bölü 21 çarpı u üzeri 3 bölü 2. Ve u'nun neye eşit olduğunu biliyoruz. u eşittir 7x artı 9. Yani cevabımız 2 bölü 21 çarpı 7x artı 9'un 3 bölü ikinci kuvveti artı c'dir. Ve cevabı bulduk.